Herkese e, merhaba arkadaşlar ve rahmet, bugün sizlere efsane bir yılbaşı etkinliğimiz duyuracağım arkadaşlar. E, şundan nokta şimdi bu etkinliğe Asli Peri e, katılacağını söylemiştim. Son anda bu iptal oldu çünkü çok güzel bir şey ekledik çekilişe evet şimdi devam edebiliriz açıklama kısmından arkadaşlar Discord sunucumuza gelin bilirsiniz buradaki tık tıklayacaksınız ondan sonra bu kadar en üstte zaten yılbaşı tikişle alem yazıyor evrensik kanalında da zaten burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar iki yıllık Discord Nitro iki yıllık Game Pass Minecraft Premium bot altı ve daha fazlası 31 Aralık saat 20.00'da gerçekleşecek bu etkinlik. Bayağı bir aslında emek verdim iki aydır bu etkinliği planlıyorum. Umarım bir aksilik çıkmaz. Ee, dediğim gibi 31 Aralık saat 20.00'de herkesi bekliyorum bu etkinliğe. Etkinlik arkadaşlar yılbaşı çekilişi işte Alem bu stage kanalında gerçekleşecektir ve e, çekiliş yaptığımızda yani çekiliş yaptığımızda o kazanan kişinin ödül alabilmesi için buradaki yılbaşı etkinliği alem kanalında olması lazım. Eğer bu kanalda değilse yeni kişi çekilecek. Ve etkinlik sırasında arkadaşlar özel kutlama videosu çekeceğim ve 1 Ocak Cumartesi kanalımızda bunun yayınlayacağız arkadaşlar. Ev bundan sonucu da atacağım zaten. Ee, şimdi çekilişlerimiz zaten etkinlik bitiminde arkadaşlar devam edecek ve kazanan bir hafta sonra çe çekilecektir. 2 yıllık Discord Network'in, iki yıllık Discord Network ve iki yıllık Game Pass. Bu Game Pass arkadaşlar, bilgisayarımızdan yaklaşık 200'den fazla oyunun Forza Horizon 4, Forza 5, Farmix'in Simulator 22 gibi oyunların arkadaşlar ücretsiz oynamanıza sebep oluyor arkadaşlar. Çekiliş odasına gelip buradan yeni event için Yustik kanalından şuradaki tike tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Etkinlik bizim bu ana gerçekleşecektir. Açıklama kısmından gelebilirsiniz. Ayrı arkadaşlar, abone rolü alarak tırbize de destek olabilirsiniz. Abone alanlara özel hediyelerimiz de olacak. Yani hediyelerimiz yıl yayında verilecek tabi ki de. Abone alanlara özel, zaten yayında da ben söyleyeceğim. Abone alanlara özel etkinliğimiz olacak. Tabii bu çekilişin arkadaşlar şartları da olacak. Şartlarımız arkadaşlar e, Chromexbot list sunucusuna gelmek olacak. Bana arkadaş, hissiye atmak olacak ve e, sponsorumuz öğren bir işimin sunucusunda olmak olacak. Ve tabi ki sesli olmanız da lazım arkadaşlar. Bir invite şart koymayı da düşündüm fakat o yayın esnasında o 5-6 dakikalık sürede kimsenin yapamayacağını biliyorum. Zaten kimse de yapmaz. O yüzden arkadaşlar e, bir invite şartını kaldırdım. Etkinlikten haberdar olmak istiyorsanız arkadaşlar, üst kısımda etkinlik kısmı var. bir etkinlik yazıyor. Onu tıklayabilirsiniz, ondan sonra buradan ilgileniyor şeyine basıp yani böyle olacaktır. Bu çana basıp, u çanı tik haline getirdiğiniz zaman, bak şuradaki sayısı da arttı, ee, haberdar olacaksınız. Zaten etkinlik başladığında da otomatik evran one here atacak arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar video izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim Buradaki ödüllere sahip olmak için anında yılı yayında vereceğim bu arada ödüllere sahip olmak için arkadaşlar Discord sonucumuza gelip bilirsiniz arkadaşlar abone olmayı, alabilirsiniz ve buradaki event kanalından arkadaşlar şu çanı tıklayarak bildirim alabilirsiniz Görüşmek üzere hoşçakalın bu cuma saati 20.00'da görüşürüz arkadaşlar